Kilisenin 1140-1145 yıllarından kalma kısmından içeri giriyoruz. Kilisenin diğer bölümleri ise yangından sonra 1194 civarında yapılıyor. İçeri girdiğimizde mimarın önceliğinin vitrallarda olduğunu hissediyoruz. Dışarıdaki gün ışığı çok parlak olsa da içerisi oldukça karanlık. Karanlıkta duvarlar adeta kaybolmuşlar ve vitral pencereler kendi başlarına salınıyorlarmış izlenimi veriyorlar. Cansız nesneler adeta vuran ışıkla hayat kazanıyor, Işığın ilahiliği yansıtacak şekilde kullanıldığını görüyoruz. Vitraylarda gördüğümüz renkler orta çağda ender rastlanır canlılıkta. Koyu maviler, canlı kırmızılar, morlar. Katedralin mimarı 4 katlı yüksekliği 3'e indiriyor, galerileri kaldırıyor. Bu sayede vitraylı pencereler daha büyük yapılabiliyor. Kilisenin içinde bazı gotik mimari öğeler dikkatimizi çekiyor. Örneğin Romanesk tarzdaki yuvarlak kemerler yerine sivri kemerler kullanılmış. Kaburgalı tonozlar mimarın kilisenin yüksekliğini artırmasına yardımcı olmuş. Roma tarzındaki kemerlerde gözümüz yukarıdan aşağıya doğru yönlenir. Gotik tarzda ise bunun tam tersine lineerlik vurgulanır ve gözümüz aşağıdan yukarıya doğru gider ve orada kalır. Şimdi, kilisenin içine doğru devam edeceğiz. Ana koridordan değil, eski zamanlardaki Hristiyan hacıların yapmış olduğu gibi, yan koridordan yürüyeceğiz. Ayaklar, kare ve daire olarak değişiyor. Dışarıdan birleştirilmiş sütunlar var. Bunlar da sırayla değişiyorlar. Bu sayede, hoş bir ahenkle tekrarlama olduğunu görüyoruz. Ritim duygusunun ilahi olanın hissedilmesine yardımcı olacağı düşünülmüş. Transeptleri yani kilisenin yan kollarını geçip koro bölümüne doğru ilerliyoruz. Tipik romanesk bir kilisede katedralin kıymetli hazinelerinin pek çoğu absisin yanında bulunan ve birbirinden ayrı olan şapel bölümlerinde bulunurdu. Gotik bir kilisede ise bu bölümler birleştirilmiş. Sanat tarihçileri de romanesk ve gotik mimari tarzların en önemli farklarından birisinin bu olduğunu belirtirler. Gotik yapılarda alanlar bileşiktir. Romanesk'te ise ayrı bölümler görürüz. Gotik bir katedralde bir şapelden gelen ışık diğerleriyle birleşir ve hepsi bir bütün olarak gözükür. Yapının mimari öğelerinin tümü birlikte görünmek, birbiriyle uyum içinde olmak ve ruhani duyguları harekete geçirmek üzere tasarlanmış.